Hepinize yeni bir brav halla videosundan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte brav halla renkıda kaldığımız yerden devam ediyoruz Vallahi Güzel videoları olur hemen videoya geçelim Evet millet e, buralarda fark ettim ki bir e, arkadan gelen garip bir ses var bu sesin tek sebebi arkada bir e, kuş türü mü desem artık bir şey var onun sesi yani cızırt falan yok videoda e, içiniz rahat olsun yakında geçer Bugün Kaya oynayacağız bu arada. Hadi bakalım. Bu arada e, ben mayfon unutmazsanız mutlu olurum yani. Önemli şeyler. B birkaç şeyden bahsedeceğim. Bundan sonra kanalda çok az... Bu ne lan? Yeni euro galiba. Görmedim ben bunu. Kanallı bundan sonra çok az lol videosu olacak. Çünkü lol videoları fazla izlenmiyor diğer kanallar yüzünden diye tahmin ediyorum. <gülüyor> yani bayağı bir zaman lol videosu olmayacak yani haberiniz olsun. Belki çok sonra. Hani bayağı sonra gelir. Bu ne lan? Oğlum bu ne yapıyor? Neler yapıyor bu? Tövbeler olsun. Kardeşim benden bu uzak dur. Bu ne lan? Geri zekalı böcek susmamış bir türlü yapacak bir şey yok gençler. <gülüyor> Buralar birazcık böyle olmuş. Bunun bu elindeki kılıç yeni bir kılıç belli de. Birisi satırı gerçi ama bu ne böyle ya yürü git manyak adam Lan bu nasıl yiro? İlk defa bu arada görüyorum gerçekten oyuna girdim bir anda karşıma geldi şu an hop hadi geçiriz Lan oluyor MS kaç MS 300 mü 400 mü Ye yeşil görünüyor ama ışınlanarak öldük <gülüyor> Bu arada videoyu beğenirseniz aşağıdan like, like atmayı unutmayın yani. Etkileşim önemli olan. Hadi bakalım. Bu arkadaşımız güzel bir şekilde yeniyor şu anlık. O şey şey yok moralim bozuldu. LOL videosu hiç izlenmedi ya orada moralim bozuldu. Brawlhalla falan izleniyor da biraz yine. Ona göre yani. Oğlum ne yapıyor bu ya? Ne kadar yapıyor bunun? Lol videosu da yani gerçekten çok üzüldüm. Şaşırdım yani görünce. Dedim o ne öyle. Belki artmıştır bu videoya sana kadar ama ben en son gördüğümde 90 mıydı neydi yani? O kadar montaja yazık oluyor ona üzülüyorum. Çünkü hazırlanması en zor video lol videoları gerçekten. Böylesi daha işime geliyor tabii ki ama yine de insan bir kırılmıyor değil. Belki sevmiyorsunuz böyle, o zaman çekmeyeceğiz. Ne oluyor acaba? Ya be kombocu mu çıktın başıma? Lan ne yapıyorsun? Ana adam bir anda kombocu çıktı başımıza yine. Bende lag var. Vallahi lag var. Görünmüyor şu an oradan ama gerçekten lag var. Bayağı var Öf. Çok güzel bir maçtı gerçekten bana göre en azından. Hadi bakalım. ikinci maça geçelim. Bu ne lan? Bob Kios. Fear the mage, perform chasers, bow the mage, Okay. o zaman birazcık bow'a abanalım bugün, bilmiyordum, şunu alalım, Diana. bu da güzel, dayana da güzel, Bunu düşünmüyorum ama bir özel bir rengi var sanırım, rank kazanılan bir renk galiba, belki iyi oynuyordur bilmiyorum, isimlerimiz ne yazmıyor lan, bu arada sanırım bravalla için e, championship'ler başlıyor, girebiliyorsan bir şansımı deneyeceğim bakalım. Bum. Hadi kardeşim. Hadi yollon. Bravallon'un tek sevdim yana mesela LoL'de e, takımınız yüzünden kaybedebiliyorsunuz ama oyunda takım diye bir şey olmadığı için fazla. Ranked 2v2 girmediğiniz sürece. E, rekabetçi diyelim. Ranked demeyelim. E, yani bir problem olmuyor. Bu yüzden seviyorum oyunu. <gülüyor> olur böyle şeyler. Hadi bakalım devam edelim. Yani bir yer diğer de işte Bravallada da şampiyonalar sanırım başlıyor. Yani yerimizi almaya çalışırız zannetmiyorum. Girebil nasıl girildiğini bile bilmiyorum ama sanırım herkes girebiliyor. Yani ana sayfada çıktığına göre. Bum. Aşağı doğru yapmıştım oysa ki ben. Lan ne oluyor oğlum? Aşağı aşağı. Ha? Sonunda. Yaptığım hareketler şu anda olsaydı ölmüştü adam ama. Bilmiyorum bugün bir lag'lıyım. Güzel. Discorrected oldun zirvek. Yani iyi geçti maçlar diyelim. Altına doğru gidiyoruz. <gülüyor> Chase Doge. 25 tane doğru atmam gerekiyor ama atmıyorlar bir şey ya da saldırıya da fazla şey değiller. Brrr, hiç oynamadım neredeyse ama. Bilmiyorum. Hadi bakalım bilmediğimiz bir hero nasıl oynayacağız? Hmm. Harika oyuncu. <gülüyor> Her şey size bağlı bir şey. Evet, benim aslında içimde olan Mortal Kombat oynamaksa bilmiyorum ya, o da sevilmez gibi geliyor yani. Bravo Allah yine birazcık izleniyor da Mortal Kombat ne bileyim Youtube'da sevilmez gibi geliyor. Bu kış büyük ihtimalle Twitch yayınlarına başlayacağım zaten ya da D-Live falan. O platformlara geçeceğim çünkü ne bileyim Youtube'da fazla benim sevdiğim oyunlar sevilmiyor genelde. Ne bileyim Saints Row 4 falan çok severim mesela, sevilmedi. Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim millete? Bunu izleyecek misiniz diyeyim. Diyemem. E artık böyle lagın da yani affedersin de. Bu ne lan? Öl ya valla bak. Daha zaten seni öldürüyordum. Ben zaten sinirlendim şu an. Gel. Gel de öldürürsen senin. hadi. Bu. Görüşürüz. Cık. Ya işte bak bak. Bunlara işte böyle diyoruz bak. Bak hareketlere bak.